Siz başarıya ulaştıkça birileri sizin arkanızdan iş çevirip kuyruğunuzu kazmaya çalıştığına, beyninizi yıkamaya çalışarak etkileri altına almaya çalıştıklarına işaret eder sayın arkadaşlar.